<gülüyor> <gülüyor> Aaa <Aferin> sana. <gülüyor> nasıl vardı? Pazartesi nasıl varıyor? Sen bugün nereye gittin? Pazara mı gittin? Pazara gittin orada mı öğrendin ne demeyi? Hadi nasıl Nasıl bari? Aa, no no no no mi bağırdın? O kadar, o Gidelim oradan. Hadi yavaş. Deme dolama bilmişiz. Yavaş. Hadi. Kendini de dengeli ellerle yap. Biliyor musun onu? Seni çeleroğlu sokacağız değil Aferin. Yani, Buyurun Kendin... <gülüyor> Bak <iyi alandan> <gülüyor> hey <gülüyor> Anne seslen. Dur canım di kafim mama. ben kalkıyorum. Güşür canım dur dur kendi kalkacak. Annem bak izlese. sen. Yazdım yazdım oldu sen gitti. Hiç Aferin sana.